Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bir e, külle daha birlikteyiz önce bu kürümüz ne işe yarıyor onu söyleyeyim size bir kere zayıflatıyor göbek yağlarını eritiyor toksinleri atıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor burada dikkat edilmesi gereken emziren ve hamile kadınlar tabi kullanamazlar her kürde olduğu gibi şimdi malzemelerimiz neler görüyorsunuz bir kere maydanozumuz var bir demet pardon yarım demet galiba evet yarım demet maydanozumuz var bir adet limonumuz var gördüğünüz gibi gösterdik limonu şurada da suyumuz var şu su bardağı görüyorsunuz 3 su bardağı suyu bu şekilde kabımızın içine boşalttık şimdi kürün yapılışına geçelim maydanozları 3 parçaya ayırıyoruz çok basit bir kür arkadaşlar. Sosyal medyada, internette çok var bu çeşitli versiyonları var. Biz en basit olanı evde malzemeleri kolay bulunan olanı seçtik. Ee, inceledik, baktık, kontrol ettik diye sosyal medyadan. Aynen bunun gibi yapılmış. Biz de bir çekelim örnek dedik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şimdi limonları halka halka doğruyoruz. Gördüğünüz gibi Limonları halka halka doğradık ve suyun içine koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa ve çok basit. Bunu 15 gün kullanacaksınız arkadaşlar. Günde 1 bardak. Bunu içebilirsiniz oda sıcaklığında. Şimdi gördüğünüz gibi kabımızın içine koyduk. Şimdi bunu kaynatacağız. 10 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu kaynamaya götürüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 dakika kaynattık. Bakın fokur diyor görüyorsunuz. Bu şekilde 10 dakika kaynatıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ateşi hala yanıyor. Biz 10 dakika kaynattık bunu. Size göstermek için tekrar videomuza başlattık. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi bunu kapatıyoruz altına. Alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bizim burada demliğimiz var. Süzgeçli demliğimiz. Onun içerisine boşaltıyoruz. Onun içerisine boşaltıyoruz. Bunu arkadaşlar zaten içinde süzgeç var. Otomatikman süzülüyor zaten. Buradan da bardağı alacaksınız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şu şekilde hemen göstereyim size. Bakın süzüldü. Buradan da bardağı alacaksınız. Tabi biraz soğumasını bekleyebilirsiniz. Bardağı alalım şimdi oda sıcaklığında. Bunu içeceksiniz. 15 gün kullanacaksınız arkadaşlar bunu. Günde bir bardak bunu oda sıcaklığında içebilirsiniz hamile ve emziren bayanlar tabi kullanmayacak arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi bu şekilde oluyor göbek yağlarını eritir zayıflamaya yardımcı olur toksinleri atar metabolizmayı güçlendirir arkadaşlar tabi un tuz ve şekerden uzak duracaksınız hamur işlerinden spor yapacaksınız hareket önemli bunun içince bu yetmez sadece bu sizi destekler arkadaşlar siz spor yapacaksınız. Bunun yanında yiyeceklerinize, beslenmenize dikkat edeceksiniz. Onun yanında birçok kür var. Bu da en basit ve kolay malzemelerle yapılan kürlerden biri. Bakın işte bardağa koyu. Bunu biraz bekleyince, ılıyınca biraz daha oda sıcaklığında çok sıcakken içemezseniz içebilirsiniz. 15 gün kullanıyorsunuz. Emziren ve hamile bayanlar kullanmıyor. Gördüğünüz gibi günde bir bardak bunu taze taze yapıp İçebilirsiniz arkadaşlar. Bizi ee, izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Videolarımız gün gün devam edecek bu şekilde. Şimdi bunun peşinden de kullandığımız bazı malzemelerin vücuda yararları neler? Şimdi onlara geçelim arkadaşlar. Maydanozun faydaları nelerdir? Böbrek temizliğini teşvik eder. Şişkinliğe ödeme önler. Kilo vermeyi sağlar. Cilt aydınlatma özelliğine sahiptir. diyabeti kontrol eder. Sindirimi artırır. Kanser önler ve tedavi eder, bağışıklığı artırır, beyin sağlığını geliştirir, göz sağlığını korur, kepek bit ve kafa derisinde kullanılabilir. Limonun faydaları nelerdir? Limon suyunun faydaları nelerdir? Limon pH alkalin seviyesini dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kanı temizler, kan şekerini dengeler, kilo vermenize yardımcı olur. Harika bir idrar söktürücüdür, sindirime yardımcıdır. Kemik erimesini durdurur. Bebeklerin kemik gelişiminde yardımcıdır. Uykusuzluğa iyi gelir, cildinizi temizler. Limon suyu sinirlere iyi gelir, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir. Enfeksiyonlarla savaşır, soğuk algınlığı ve süre iyi gelir. Astım, alerjilere iyi gelir, nefesinizi tazeler. Mide bulantısı ve araş tutmasına iyi gelir. Saç bakımında kullanılır. Ev temizlemekte de kullanan bayanlarımız vardır arkadaşlar.